6 Şubat gecesi ve sabahında Kahramanmaraş kaynaklı yaşanan deprem 10 ilde yıkıcı etki yarattı ve binlerce canımızı bizden alıp götürdü. Bu olayla ilgili aslında söylenebilecek çok şey var ama bu videomuzun konusu deprem bölgesindeki binaların dayanıksızlığı. Zamanında deprem denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahmet Mete Işıkar'ın bir sözü vardı. Deprem öldürmez bina öldürür diye. 99 depreminden sonra gerekli önlemler alınmadığından kaybın bu kadar büyük olduğunu anlatmak için söylenen bu sözün üstünden tam 24 yıl geçti. Ama görüyoruz ki bir arpa boyu yol gidememişiz. Binalarımızın çoğu tasarımı, inşası, malzemesi, yapısı ve akla gelebilecek tüm konulardan sınıfta kaldı neredeyse. Ancak şunu unutmayalım, yıkılanlar kaderi yenik düşmedi. Sağlam kalanların da şans yanında değildi. Yani en azından sağlam kalmalarının sebebi bu değildi. Ne yapabilirdik, ne yapmalıydık ya da neler yapabiliriz gibi soruların pek çok cevabı var çünkü eksikle bir o kadar fazla. Ancak teknolojik boyutta en çok konuşulan sistemlerden birisi sismik izolatör ya da deprem izolatörü olarak bilinen sistem. Betonarme perdelerin ve taşıyıcı kolonların altına yerleştirilen sismik izolatörler 6.8'lik bir depremi 3.1 gibi hissettirebiliyor. Binanın sadece temelinde yaşanan hareketlilik üst katlara çok çok az yansıyor. Hatta Mimar Ahmet Akyüz'ün dediğine göre bu sistem sayesinde binalar 9 şiddetine kadar depreme dayanabiliyor. Peki sismik izolatörler nedir? Her binada bulunabilir mi? Ya da inşa edilmiş bir binaya sonradan eklenebilir mi? Ve maliyeti çok fazla mı? Bu videoda bunların hepsine cevap bulacağız. Şu anda sismik özel en çok kullanıldığı yapıya bakıyorsunuz. Frank Lloyd Ryden tasarladığı Tokyo'daki Imperial Hotel. Fotoğraf gördüğünüz gibi biraz eski çünkü 1921 yılına ait. Yani neredeyse 100 yıl öncesine. Japonya bildiğimiz gibi tarih boyunca çok fazla deprem, çok fazla felaket yaşamış bir ülke ve gördüğümüz gibi 1900'lerin başında önlem almaya başlamışlar. Yani aslına bakarsanız erken kalkan yol almış. 1939'da Erzincan'da yaşanan 7.9'luk deprem, cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem olarak kayıtlarda. 60 yıl sonra yaşanan 99 depremi de daha dün gibi aklımızda. Bugün de yani sismik izolatörün ilk kez kullanıldığı dönemden tam 102 yıl sonra tarihimizin en büyük ikinci deprem felaketini yaşadık. Peki böylesine faydalı bir sistem neden Türkiye'de yaygınlaşmadı? Aslına bakarsanız Türkiye'de sismik izolatörler kullanılıyor. Hatta 2013'ten sonra yüzden fazla yatağa sahip şehir hastanelerinde kullanılması zorunlu hale getirilmiş. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Bazı mimarlar sismik izolatörleri bina amortisör olarak adlandırıyor. Nasıl ki amortisör söyleler makinelerde çalışma sırasında meydana gelen sarsıntı ve titreşimi emip şiddeti ve etkiyi azaltıyorsa sismik üzeratörlerde de aslında bina için tam olarak aynısını yapıyor. Betonarme perdelerin ve taşıyıcı kolonların altına yerleştirilen sismik üzeratörler deprem sırasında sağa sola doğru hareket ediyor. Bu kayma hareketi sayesinde depremin yarattığı enerjiyi sönümlüyor ve oluşabilecek hasarın etkisini %80'e kadar azaltabiliyor. Yani %80 gerçekten çok olağanüstü bir oran. 2020 yılında Elazığ merkezde 6.8'lik bir deprem yaşanmıştı ve şehirde çok yıkıcı bir etki yaratmıştı. Ancak şehir merkezine yakın bir konumda yer alan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hiçbir hasar yaşanmamış hatta deprem bile hissedilmemişti. Tavanında sismik özoratörler bulunan hastanede ameliyatlar devam etmiş, elektrik su kesilmemiş, asansörler çalışmış, her şey olağan bir günde olduğu gibi devam etmişti. Çünkü deprem yukarı katlarda sadece 3.1 şiddetinde hissedildi. Yani insanların günlük hayatta çok da hissedemeyeceği bir şiddet bu. Hastane mimarı Ahmet Akgüz'de izolatörler sayesinde deprem etkisini dörtte biri düştüğünü söylüyor. Hatta izolatörlere sahip binaların 9 şiddetindeki depreme kadar dayanacağında ki gerçekten Japonya'da 2011 yılında 9 şiddetinde bir deprem yaşandı ve sismik izolatörlere sahip binalar gerçekten hayatta kaldı. Bu sistem kurulurken bina çevresinde birer metre boşluklar bırakılıyor ve deprem sırasında bina bu boşluklar arasında git gel yapabiliyor. Yani alt taraf depreme göre hareket ederken izolatör sayesinde üst taraf tamamıyla sabit kalabiliyor ya da şiddeti çok çok daha az hissediyor. Ayrıca hasarı engellemesinin yanı sıra mobilyaların ya da armatürler düşmesi sebebiyle oluşabilecek hasarları da minimuma indiriyor. Sismik izolatörler kolonlara yerleştirilmeden önce iki farklı kontrol aşamasından geçiyor. İnce kauçuk tabakaların ve çelik plakaların katlanmasıyla üretilen prototipler düşeyde 2000 yatayda ise 200 tonluk yükleme kapasitesine sahip oluyor. Kauçuk tabakalar sayesinde de 60 yıla kadar dayanabilme özelliğine sahip. Çünkü bu tabaka izolatörü ozon, zararlı ultraviyole ışınları, pas, nem ve çeşitli kimyasallara karşı korumayı başarıyor. Ancak tabii ki ortalama üstü şiddete sahip depremlerden sonra bu izolatörlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Çeşitli deformasyonlar yaşanabiliyor bu sistemde ama bunu görüyorsak sonuçta bina hayatta kalmış demektir. O yüzden bunlar tekrar tahmin edilerek bina sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Peki bu sistem her binaya yapılabiliyor mu? Cevap evet. 2013'ten beri belli kriterleri zorunlu hale getirilse de aslında dileğimiz bütün yeni yapılacak yapılarda bu sistemin zorunlu olması. Hatta bugün hala yapılmış binalarda da dahil edilerek bu zorunluluk getirilebilir. Çünkü deprem izolatörünün yapılması için bir binanın yeni inşa ediliyor olmasına gerek yok hali hazırda bulunan bir binaya da yapılabiliyor. Hatta Maltepe Başı büyük Hastanesi buna bir örnek. Hastane en başta inşa edilirken böyle bir sistem kullanılmıyor. Ancak 2016 yılında 827 kolon kesilip sismik gizoratörler eklenerek hastane depreme dayanıklı hale getiriliyor. Yani yapılabilir. Yapılmışlığı var. Gelelim bu işin maliyetine. Yani böyle bir durumda bunu konuşmak bile bana kısa çok abeste iştigal. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz burada. O yüzden bunu maliyetle karşılaştırıp hesaplamak son derece yanlış olacak. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki bu sistem çok da düşünüldüğü gibi yüksek bir maliyete sahip değil. Çok katlı apartman binaları için ortalama maliyet binanın toplam maliyetinin %5'i ile on arasında. Evet ek bir maliyeti oluyor ancak sismik izolatör yapılan binada kiriş, kolon ve beton maliyeti de düşüyor. Elbette bu maliyet kolonlara, kolon sayısına, kullanacak izolatör sayısına, onun boyutuna ve birçok kritere göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak olası bir depremde dayanıksız bir binaya gelecek zararın maliyeti çok çok daha fazla olacaktır. Ki hayati zarara paha biçemeyiz bile. Umarım bu tarz önlemler hem yasalar hem de ahlaki Belki değerler önünde zorunlu hale gelir ve gelecekte yaşanabilecek olası bir depremi minimum kayıpla atlatabiliriz. Peki sizce bu tarz bir sistem işe yarar mı ya da ne gibi önlemleri almalıyız başka? Bunları lütfen yorumlarda belirtin. Herkes öğrenmiş olsun. Onun dışında deprem bölgesinde zarar gören canlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere.